Teknik için bir şey aradım bulamadım. Merhaba, Mitski konserindeyim. Of. Çay görmeniz lazım. Arkadaşlarım bekliyor şu an. Ben yukarıda balkonlu kısımdayım. Şurada bir sıra var. Burada bir sıra var. Bu kapı var mıydı bilmiyorum. Şu an yeni oluşuyor bu. Bir de bu aşağıda bir tane. Aha, şuradan göstereyim. Şöyle bir şey var. Korkunç korkunç. Kızlar ve geyler bugün korkuttu. Kızlar ve geyler bugün korkuttu. Neyse yani bu şekilde. Benim dediğim gibi bir derdim yok şu an. Çünkü oturmalı koltuk benimkisi. Koltuğum belli yani. Gidip oturacağım sadece çok şükür. Ama aşağıda sahne üstünde, sahne önünde olan insanlara sabır diliyorum eğer. Aha burada mörd satılıyordu bir ara. O da bitmiş. <gülüyor> Neyse, şimdi ben bir aşağıda arkadaşlarıma birazcık daha hep destek, tam destek moral olayım. Ee, sonrasında da yerime geçeyim. Yerim de çok güzel olduğunu düşünmüyorum gerçi ama. um sam ne It's all Hay hay hay hay Çok, çok teşekkür ederim. Selam, ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bu konser çok eğlenceliydi. Dediğim gibi çok eğlenceliydi, çok kaotikti ama çok eğlenceliydi gerçekten. Bir sürü insanla tanıştım. internetten tanıdığım insanlarla tanıştım. Üzerine ortaokul arkadaşımla karşılaştık. Sadece gitmeden önce şunu açıklamak istiyorum. Birileri bunu yorum yapacaktır diye düşündüğümden veya overthinkistan'a gittiğimden dolayı bu konseri niye videoya çektin? Mitski videoya çekilmesini sevmiyor falan filan gibi tanıdığım... Birden fazla insan var bu konsere gitmek isteyen ve gidemeyen. O yüzden bu deneyimi vloglamak istedim. En azından benim gözümden. Biliyorum ki, biliyorum ki aşağıda sahne önünde olan insanlar çok zorlandılar. <gülüyor> Ama ben rahat bir şekilde konserin nasıl olduğunu çekebilecek bir pozisyondayken niye çekmeyeyim dedim. Evet bu vlog da bu şekildeydi. Gitmeden önce Instagram'ımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Okey ee, ve evet bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı beğenmediyseniz lütfen beğenmen butonuna basmayı unutmayın ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim evet şimdi gidiyorum görüşürüz hoşçakalın bye bye